çeşitli şehirlerini, şehir şehir gezen bir müze, birçok eyalete gidiyor, birçok şehre gidiyor. Şimdi öncelikle sizlere biraz Van Gogh'dan bahsetmek istiyorum. Van Gogh kimdir? Van Gogh aslında yaşamı boyunca pek de takdir edilmeyen bir kişi. Birçok ünlü eserini akıl hastanelerinde e, üretiyor bu tablolarını, o bildiğimiz ünlü tablolarının bir çoğunu akıl hastanelerinde üretiyor. Aslında yaşamının e, bir kısmında buraya gittikten sonra, akıl hastanesine gittikten sonra her şey onun için geriye gitmeye başlıyor. Bu yaşama rağmen, akıl hastanelerinde geçirmesine rağmen, çok da takdir görmemesine rağmen yaşamı boyunca günümüzde belki de en tanınmış post- ...empresyonist ressamlardan birisidir. Birçok ünlü eserini de... ...1880 ile 1890 yılları arasında... ...yapmış, 140 yıldan önceki yaşamıyla... ...bugüne ışık tutan, bugüne kadar... ...eserlerini ileten büyük bir ressamdır. Aslında Van Gogh hakkında bildiklerimizin çoğunu... ...kardeşiyle yazışmalarından, mektuplarından e, elde ediyoruz. Kardeşi Theo Paris'te bir sanat galerisinde çalışıyor. Sanat kariyeri için, Vincent'in sanat kariyeri için belki de en büyük desteklerden birisi Theo. Theo ona paralar gönderiyor. Theo onun resim yapmasını istiyor ki Vincent de resimler yapmaya onun sayesinde devam ediyor. Ancak yaşamı boyunca ne yazık ki Vincent Van Gogh pek de değerli, sayılmayan o günün şartlarında eserler üretiyor. Ancak sonradan bu eserler dönem içerisinde gitgide ünleniyor. Ünlü eserlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Patates kafe Cafeterasta Gece, Allesta'daki Yatak Odası, Ayçiçekleri, Ren Nehri'nde Yıldızlı Bir Gece, Otoportre, Yıldızlı Gece, Kulağı, Bandajlı Otoportre, Buğday Tarlası ve Kargalar. Şimdi bu ünlü ressamın, 300'den fazla eserinin projeksiyonlar ile canlandırıldığı Amerika'da şehir şehir gezen galerisine gidiyoruz. Bu galeride 300'den fazla eserini müzik eşliğinde görebiliyoruz. Ve bu eserlerin içindeymiş hissini yaşıyorsunuz. Düşünsenize Yıldızlı Gece tablosunun içindeymiş hissini yaşıyorsunuz. Biz bu galeriye biraz önce de söylediğim gibi South Carolina eyaletindeki Charleston şehrinde gittik. İşte sizlerle bu görüntüler...